Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet kanalıma hoş geldiniz yeni da karşınızdayım arkadaşlar bu videomuzun konusu Discord snow skiing. Evet arkadaşlar bu videoda yalnız değilim Dostluk grubumuzdan bir arkadaşla video çekiyorum hoş geldin frat. Hoş bulduk Fram. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce şöyle bir duyur yapmak istiyorum kol boyu geri açtık bunu da söyleyeyim videoda neyse yeni sunucumuza gelmeyi unutmayın açıklama kısmında sunucumuzun linki var adına falan bakmayın daha bir şey ayarlamadık Siz bu videoyu izlediğinizde arkadaşlar bu sonucudaki her şey yayınlanmış yani e, ayarlanmış olacak Sonucu da arkadaşlar buradaki company kısmına eklenecek tam bu duyuru kanalına geldiğinizde Videoyu paylaştığım linkin altında da bu sonucu linkini bulabilirsiniz. Bu e, Chrome mekan sonucunu da Cowboy Destek sonucu yapmayı düşünüyoruz. E, haberiniz olsun arkadaşlar. Bütün altyapılar falan buradan yürüyecek artık. Evet şimdi videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu Snows Gaming ne diye soracak olanlar için arkadaşlar, Discord'un her yıl başına böyle 25-30 gün kadar yaptığı bir etkinlik. Şimdi Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Discord e, Snow Gaming'de bir Snow Gaming botu oluyor. Dolayısıyla e, yani bottan işleriz hallediyoruz. Bu Snow Gaming'de de öyleydi. Ancak Discord tam olsun sonucunda bir duyuru atıldı az önce. Ne yazık ki Snow Gaming botu ile ilgili birkaç teknik sorun yaşamaya devam ediyoruz. Bunu göz önünde bulundurarak hepiniz için Snow Gaming deneyimini sağlamak için birkaç değişiklik yaptık diyor. Neymiş efendim? Bugünden itibaren snow shaving butonunu çevirdim dışa. Ha ne getireceğiz? Endişelenmeyin. Artık web sitemize giderek geçen senek gibi ödüller alabileceksiniz diyor. Şimdi bu geçen senek gibi ödüller alabileceğiz arkadaşlar. Hemen şunu da göstereyim. Açıklama kısmındaki ödül alma sayfasına geldiğimiz zaman buradan gelerek ödülleri alabileceğiz. Buradaki 5 alanın ödülleri neymiş abicim Discord uygulaması. İşte emojiler afişler falan filan bu sekmeyi nasıl geleceğimizi hemen anlatayım buradan arkadaşlar snowsgaming sekmesi geliyor Discord'u yeniden başlattığımızda genellikle bu sekme geliyor hemen tıkladığımızda zaten bizi bu sekmeyi atıyor ben genellikle bu sekme Türkçe olmadığı için arkadaşlar Microsoft Edge'den kullanıyorum haberiniz olsun buraya tıkladığımızda zaten geliyor şimdi bu botun olayı şöyleydi bu arada onu da anlatayım bir balık yakalama komutu var balık yakalama her gün böyle balık yakalıyorsunuz balık yakalamak da zor bu arada 10 tane balık yakalıyorsunuz Ben bir yanım saat uğraştım 10 tanesini yakalamak için aralıksız yarım saate uğraştım şimdi şöyle e, bu balıkları yakaladığımız zaman arkadaşlar bize böyle bir ödüller veriyor bu ödüllerde işte emoji falan filan ben size bir şey söyleyeyim Arkadaşlar bu snow Gaming'de kesinlikle bir nitro verilecek bence çünkü bir Discord'un hani Discord gibi kocu bir devin yıl başında bir nitro vermeden geçeceğini düşünmüyorum ki daha bitmedi. Discord'un arkadaşlar ilk defa nitro alacakları özel bir kampanyası var. Ben arkadaşlar bir tane videoda bahsetmiştim. Bir alanı bir bedava kampanyası. Şimdi ne diyor Nitro'ya kaydolduğunda Nitro'yu ilk bir ay ücretsiz olarak satın al arkadaşlar. Bu kampanya yeni Discord Nitro alacaklar için geçerli. İlk defa Discord Nitro alacaksanız arkadaşlar bu özellikten faydalanabilirsiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi burada aralığın 5'i aralığın 6'sı falan ne diyormuş. New Bubble Luke etkinliği hemen ben Türkçe sayfaya geleyim. Neymiş yeni bubble league etkinliği ses kalanlarında kullanılabilir diyor. Bu bir kitmen bir oyun arkadaşlar. Bunu test ederiz bir sonraki videomuzda. Daha fazla Snowski gaming emojisi diyor. Daha fazla Snow gaming emojisi. Bu emojilerde arkadaşlar bu yeni açtığımız Chrome'un sunucusunda arkadaşlar zaten var. Gelerek kullanabilirsiniz. Şimdi ayrıca tam burada 10 haneliye kadar yazıyor. Ancak burada bize Attıkları duyuruda arkadaşlar 12 aralığa kadar demişler büyük ihtimal burada bir hata oldu veya bir özür amaçlı bir şey yaptılar hani bot gittiği için ee, Yani bu hata düzeltilecektir. biz şimdi 12 aralığa kadar basalım burası ingilizce burası türkçe onu da anlamadım neyse arkadaşlar bence bu discord yılı başına özel bir nitro patlatacak ben öyle diyeyim ee, zaten bir Steve series kampanyası var. Onunla alakalı da bir video gelecek arkadaşlar bu videoda 25-30 like olduğu zaman onunla alakalı bir tane video çekeceğim Steve series. biliyorsunuz ki discordun geçer sene. E, kampanya yapsa bir platform arkadaşlar Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar dediğim gibi açıklama kısmındaki yeni discord sunucumuza gelip buradan e, bot list sunucumuzda açıldı bu arada buradaki kampanya kalınla bot listemize de gelebilirsiniz arkadaşlar yakında burayı da büyütmeyi planlıyoruz bir iki üç bin kişi olmasını planlıyoruz şimdiden gelmeyi unutmayın arkadaşlar açıklama kısmından bu cowboy botumu da eklerseniz memnun olurum arkadaşlar Videoya like atmayı ve bir tane de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.